selam boğa arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili boğalar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için ocak ayı 2020 ocak ayında benim sevgili boğa arkadaşlarım neler bekliyor kahve falım tarotum melek kartım derken karşınızdan çıkıp gideceğim Sevgili boğalar ocak ayında bakayım benim sevgili boğa arkadaşlarımı neler bekliyormuş tabi öncesinde sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili boğa arkadaşlarım ay çok güzel sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım böyle linkler videomun altındadır o linke itibar edeceksiniz sevgili arkadaşlarım evet şöyle bir bakalım ay çok güzel bakın temizlik var ferahlık var sevgili boğalar genel boğalar Genel olarak şöyle bir bakalım şöyle bir göz gezdirelim çevirelim benim sevgili boğa arkadaşlarım güzel hmm, tombul bayağı bir yüklü bir şeyiniz de geliyor sizin bakın hemen yan tarafta sevgili boğalar belli ki 2020 yılı sizlere de iyi gelecek sevgili boğalar hadi bakalım Ocak ayından giriş yapıyoruz tabii ki ben bunu Aralık ayında yükleyeceğim o yüzden yeni yılınızı kutlayamıyorum sevgili arkadaşlar Yeni yılınızı inşallah daha sonra kutlayacağız. Temiz, temiz çıkmış, güzel. Yani sizler sevgili bu arkadaşlarım böyle nasıl diyeyim 3 sıkıntıdan ikisini aştınız. Tek bir sıkıntınız kalmış. 2020 yılında onu da aşacaksınız hiç merak etmeyin balıklarınız var. Tabii ki ben şu an genele bakıyorum ve 12 aya bakmıyorum. Ocak ayına bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Onu da hatırlatayım. 2020 Ocak ayının falıdır bu. Bir aylık süreçte güzel küçükler ama güzel balıklarınız çıkmış beklentileriniz güzel harika gerçekleşecek küçük çaplı da olsa ne bekliyorsanız bir de hayali olan sevgili boğa arkadaşlarım var güzel geçmişte bazı hayalleri yıkılmış boğa arkadaşlarım var Gösteremeyeceğim o şekilde size o şekil biraz ayıp bir şekil sevgili arkadaşlarım böyle yukarıya doğru bakar bir vaziyete almış bu da sizin hayallere kavuşacağınız anlamını taşımaktadır yalnız hemen ocak ayı içinde olmayacak çünkü temiz çıkmamış yani çevresi biraz karanlık çıkmış ama merak etmeyin dik bir vaziyette yukarıdan aşağıya bakmıyor evet, canlar yani yapacak bir şey yok o konuda ferahlık var güzel temiz sağlık konusunda da biraz sıkıntılısınız. 4 insanın sevgili boğalar 4 insanın ikisi sıkıntılı, ikisi o oh, süper. Bedenen sağlığı, enerjisi yerinde. Sadece iki taneniz biri biraz pişmanlık duyuyor, bir hayal kırıklığı var. Bir diğer arkadaşım da mücadele içinde, sağlığıyla alakalı mücadele içine girmiş. Kalan iki kişi de gayet iyi. Tıpkı hani benim gibi böyle hayatı tutan kendi halinde sevgili adında E harfi olan arkadaşlarım boğalar evet sizler için geçerli bu hayal olayı hayal olayı altında hemen büyük bir E harfi çıkmış E harfi de yine sıkıntılı çıkmış hani hemen Ocak ayı içerisinde oluşmayacak bu 2020'nin içerisinde oluşacak sizin bu küçük veya büyük hayal olaylarınız merak etmeyin adında E harfi olan boğalar tamam hadi bakalım Sevgili arkadaşlarım, yine adında S harfi olanlar sizler de, sevgili boğalar, adında S harfi olanlar sizler de, özellikle de böyle sizi düşünen var. Adında S harfi, N harfi olan, H harfi olan boğalar, cinsiyetini vereyim mi bilmiyorum, cinsiyet ne kadar doğru olur, sizi düşünen biri var. Düşünüyor, kafasında soru işareti çıkmış, cinsiyeti erkek, cinsiyeti erkek. Düşünüyor sizi düşünüyor uzaktan uzağa size bakıyor sizi düşünüyor düşünüyor sadece bir düşünce var Kafasında da böyle bir soru işareti belirmiş ama şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar bu düşünce kesinlikle aşkla alakalı düşünce değil tamamen iş hayatıyla alakalı yanlış anlaşılması sevgili bu arkadaşlarım affınıza sığınıyorum iş başvurusu mu yaptınız? Baysınız ya da bayansınız hiç fark etmiyor iş başvurusu mu yaptınız ya da birilerine ortaklık teklifi mi getirdiniz böyle bir şey de olmuş olabilir işle alakalı bu ya da iş yerinde çalışıyorsunuz da orada bir şey oldu orada bir, bir olay meydana geldi öyle farz edelim sizden kuş kullanıyorlar yani böyle bir şey çıkmış burada erkek cinsiyet resmen göstereyim de isterseniz fark etmiyor Güzeller küçücük uzaktan uzak size bakıyor kafada soru işareti hemen yanında da i harfi çıkmış efendim i harfi bize iş hayatından kariyerden söz eder ve bu zat buradaki zat karanlık çıkmış sizlere kuşkuyla bakıyor canlar bunu da bilin yani uzakta uzak derken çok da uzakta değil nasıl diyeyim ben buradayım bu insan şurada hani başka bir şehirde değil bu insan Aynı şehirdesiniz kuşkuyla bakıyor sizden kuşkulanabilir haberiniz olsun bunu da söylemek istedim kuşkuyla bakıyor yani bir şeyler olmuştur acaba bunu boğa mı yaptı acaba bunu boğa yapmış olabilir mi gibilerden size karşı kuşkusu var balıklarınız var kısmetleriniz var sevgili arkadaşlarım çok güzel şöyle söyleyeyim hmm. aşk hayatında sıkıntılı olan sevgili Boğa arkadaşlarım 5 ay içerisinde samimi söylüyorum sizlere hem evlilik görülüyor sizlere adında T harfi olanlara S harfi olanlara Y harfi V harfi olan sevgili boğa arkadaşlarım hem maddi hem manevi size kısmetler gelecek. 5 ay içerisinde yolunuza kısmetler çıkacak lütfen bu fırsatı iyi değerlendirin bazen bir şeyleri göremeyebiliriz balıklısınız bakın balıkları görün balıklar var sevgili boğalar. Güzel iş hayatınız iyi dikkatlisiniz çalışıyorsunuz evliler evliler biraz sıkıntılı çıkmışsınız burada bazıları eşlerinden kuşku duyuyor vesaire falan mücadele içinde çıkmış onun dışındakiler gayet iyi sevgililer sizlerde küslük mü var barışlar geliyor eksler barışlar geliyor aman Allah'ım çok güzel beklentiler gerçekleşecek güzel haberler alacaksınız sevgili boğalar aman Allah'ım çok güzel güzel çıktı Güzel çıktı sadece o kuşkunun dışında o kuşku olayı biraz sıkıntılı. Hani herhangi bir olay bir şey olmuştur bir şey kaybolmuştur yanlış anlaşılmasın sevgili arkadaşlarım. Acaba bunu boğa mı yaptı gibilerden bakın nereden nereye balığınız ince uzun. Aman Allah'ım çok güzel sevgili boğalar ocak ayı yorumudur sevgili arkadaşlarım. Hmm, şöyle bir bakalım güzel. Güzel bakın ne kadar güzel sizin tekrar geçmişe dair sevgili boğalar ocak ayı itibariyle hani geçmişte geçmiş yaşantısında üzülmüş kırılmış umutları kırılmış olan boğa arkadaşlarım da tekrar umutlarında yeşermeler meydana gelecek pek murat ağaçlarınız şu an burada görülmüyor Kü küçük tanecik halindeler bu da nedir tomurcuktur tohumdur yani sizin umutlarda tekrar yeşermeler meydana gelecek ve balık halini aldı bakın. üstünde de gelin damat var hemen yan tarafında. Sizin 2020 yılında evlilikleriniz çok olacak sevgili boğalar. Evlilikler çok fazla bekliyor sizi. Güzel evlilikler bekliyor. Şanslı evlilikler sizleri bekliyor. Sevgili boğalar çok güzel çıkmış. Yalnız sağlık açısından dediğim gibi burada da çıkmış aynı şekliyle arkadaşlar mücadele veriyor. Adında F harfi S harfi yine V harfi olan arkadaşlarım biraz sıkıntı içindesiniz ama merak etmeyin çevresi temiz çıkmış Öyle ölüm gibi kalım gibi bir şeyler yok merak etmeyin canlar güller uzanacak size çok tanışmalarınız var iletişimleriniz çok fazla çıkmış sevgili boğalar güzel harikasınız canlar yenilenme var sizde bir yenilenme var bir 2020'ye girerken ben tabi şu an Ocak ayına bakıyorum böyle bir yılan şuradan geçer de kabuğunu bırakır da geçer ya böyle bir şey çıkmış sizde yenilenme sevgili boğalar yenileneceksiniz ya eskinin o gereksiz kılığını kıyafetini atacaksınız üstünüzden bu çok güzel sürprizler var bütün hepinize söylemiyorum ama velakin lakin %60'a yakın sevgili boğa arkadaşlarım 2020 yılının içerisinde hak ettiğini alacaklar %60'a yakın diyorum bakın 55'in üstünde çıkmış bu hak ettiğiniz miras olabilir mahkeme sorunlarınız olabilir sevgili arkadaşlarım hak ettiğiniz alacaksınız beklediğiniz haberler geliyor sadece biraz bazılarında sıkıntı var ama onun dışındakiler çünkü genel bu sevgili boğalar genel şans var çok güzel umutlarınız tekrar yeşerecek sizin sevgili boğalar arkadaşlarım güzel harika hadi bakalım evet Adil yoldan başarı geliyor. Gerek sizlere de ne yapıyorsunuz? Sırtınızı döneceksiniz. Evet yenilenme var. Yenileneceksiniz. Enerjileriniz iyi sevgili arkadaşlarım. Güzel. İş hayatında evet dengeler kuruluyor ve sabırla gücü oluşturdunuz. Akım süper. Güzel çünkü dikkatli çıkmışsınız burada. Çok güzel. Çalışıyorsunuz. İş güç yerinde gördüğünüz gibi şanslı yere doğru gideceğinizi söyler denge kartı. Ardından da görün paranın büyüklüğünü görün. Murat kapısından geçeceksiniz. Güç geliyor sabırla, azimle çalışarak. Zaten dikkatlisiniz sevgili boğalar. Güzel yere doğru iş hayatında gideceksiniz. Tabii ben şu an Ocak ayına bakıyorum. Gelelim aşk hayatınıza. Hmm, etki altındasınız sevgili boğalar. Etki altındasınız. Geriye bakış var. Tahriplerden aranacaksınız. Merak etmeyin. Tek sevgiyle yetinme var. Aşıklar geldi. Aşıklar geldi çok kısmetleriniz olacak sevgili arkadaşlarım. Hem kalp hem balık. Küçük çaplı çıkmış ama yan yana çıkmış. Düşünseniz de hem maddi hem manevi her yönden güzel. Yani sadece kalp var, para yok. Öyle farz edelim. O da aşk olmuyor değil mi? Parasız ne aşk oluyor ne aşksız para oluyor. Her ikisinin de sahip olacak benim sevgili bu arkadaşlarım. Şimdi sağlık sağlığınızı koruyorsunuz bakın dört kişiden ikisi hasta ikisi normal çıkmış Sevgili arkadaşlarım buyurun biri sağlığını olduğu gibi koruyor Çünkü bakın sıkı sıkı tutuyorsunuz koruyorsunuz sağlığınızı buyurun işte yüzde 50 yüzde 50 burada da bazı arkadaşlarım da zannediyor ki tabii biraz rahatsızlığı var yok değil zannediyor ki her şey bitti hayal kırıklığı pişmanlık ben sağlığımı yitirdim böyle bir şey yok bak arkada iki kupa duruyor öndeki gereksizler onlar mikrop mikroplar yıkıldı ne yapıyoruz sağlığımız için gereken neyse onun mücadelesini vereceğiz sevgili boğalar değil mi bakın etki altındayız ne yapacağız adil yoldan sağlığımızı tekrar geriye çekeceğiz bir şeylerin etkisi altında kalabiliriz sevgili arkadaşlarım sevgili boğalar bir şeylerin etkisi altında kalarak ne yapıyoruz risk alabiliriz ameliyat olabiliriz adil yoldan sağlığımızı tekrar geriye çekme şansına sahip olabiliriz bu konuda hiç kuşkunuz olmasın gördüğünüz gibi bir yıkım bir ölüm kartı gelmemiştir sevgili bu arkadaşlarımıza yapacak ne var bakacağız sağlığımıza bakacağız aşk hayatınızda zaten her şey mükemmel geçmişin sıkıntılarını bitireceksiniz İş hayatınızda düpedüz ortada ne kadar güzel daha ne olsun değil mi sevgili arkadaşlarım? Işığa git diyor melek. Sevgili boğalara ışığa gidin karanlığı bırakın. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusu değil. Bitti. Kabusu yok. Sevgili boğa arkadaşlarım. Efendim bu açılımımızı tamamladık. 2020 Ocak ayı kahve falı tarot ve melek kartını tamamladım sevgili boğa arkadaşlarım için kapamadan öncesinde Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım videoların altındaki linki dikkate alın başkasının dikkate almıyorsunuz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımlarında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun kocaman da öpüyorum Hadi bay